Gece hiç kalkıp iki yumurta kırıp yemek yediniz mi? Ya da buzdolabın başında enselendiniz mi? İşte bu aslında gece yemek yiyenlere ayrı bir sendrom gözüyle bakıyor. Gece yemek yemek sendromu olarak adlandırılıyor. Öncelikli olarak şu grafiğe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın 18'den itibaren yükselen insülin düzeyimiz nasıl düşüyor? Aşağı yukarı 19-19.30'dan itibaren düştüğünü görüyorsunuz. Ve bu saatten sonra yemek yenildiği zaman hepsi yağ olarak depolunuyor. Bunu gene küçük bir not olarak hatırlatalım. Şimdi efendim, Decek Yemek Yiyenler Sendromu genellikle şiddetli uykusuzlukla beraber gidiyor. Aslında işin temelinde kendi biyolojik ritminize aykırı yaşamanız kabul edilmekte. Ve özellikle obezite, depresyon, alkol, ilaç sorunları ve çılgınca yemek yeme denilen bir durum var. Hani yemeğe saldırırsınız ya işte o durum ve bulumiye nervozu, hani yemek yiyip kusanlar da bu grup içerisinde sık görülen başka özellikler. Ve bu kişiler genellikle gece birden fazla kalkabiliyorlar ki oldukça facia bir durum ve uykunun ne hale geldiğini tahmin edebiliyorsunuz. Bir de gündüzü az yiyeceğim diye tuturanlar ki bu çok sık görülür, akşam eve gelir gelmez yemeklere saldırılar o da yetmez. Bir de gece kalkıp yemek yerler ve sonuçta gece yemek yeme alışkanlığında lütfen dikkatinizi çekerim. Gündüz yemek yediğiniz toplam kalorinin %25 fazlasını alırsınız. Ve gece yemek yeme sendromunda söz konusu olan temel bozukluk aslında uyku bozukluğu. Bu kişilerde şiddetli bir uykusuzluk var ve bu uykusuzluk sonucunda da gece kalkıp yemek yiyorlar. Dolayısıyla ikisi birbirine bağlı. Ve bunun sonucunda işin içinden çıkılmaz bir döngüye dönüşüyor bu hadise. Gece yemek emiliyor, artısından ertesi gün gündüz aç kalınmaya çalışılıyor, sonra gece tekrar yemek yeniliyor ve ondan sonra uykudan kalkıp bir daha yemek yeniliyor. İşte bu durumda kişilere uyku sorunu olduğu için melatonin apı, psikoterapi, nefes ve yoga egzersizleri, kişisel beslenme alışkanlıklarını değiştirmek için sağlıklı diyet ve destek olarak da antidepresan ilaçlar veriliyor. Dolayısıyla aslında her işin temeli dediğim gibi dengeli beslenmek ve aynı zamanda biyolojik saatinize uygun bir şekilde yaşamak. Her şeyin temeli bu. Aslında biz biyolojik saatimize uymadığımız takdirde her şey bozuluyor. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.